Bugün 25 Şubat 2022 Cuma, Venüs günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay sabah erken saatlerde balık burcundaki Neptünle yaptığı dik açının ardından 6.24'te boşluğa girecek. Ay akşam saatlerine kadar önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Değişken ve belirsiz enerjilerin artması, duygusal iniş çıkışları neden olabilir. Yakınlarımızdan duygusal beklentilerimiz artarken hem ilgi, sevgi hem de kişisel konfor alanlarımızda bazı memnuniyetsizlikler hissedebiliriz. Genel sağlığımız da hassas olabilir. Kronik sindirim ve sinir sistemi sorunlarına karşı dikkatli olmalıyız. Gün genelini sakin geçirip dinlenmek, sanatta ilgilenmek, maneviyat ve tefekküre yönelmek doğru olabilir. Bugün Kova burcundaki Merkürle Boğa burcundaki Uranüs arasındaki dik açı kesinleşecek. Zihnimiz çok hızlı ve yaratıcı çalışabilir ve ilginç fikirler üretebiliriz. Heyecan duyacağımız ani bilgilerle karşılaşmamız da mümkün. Sabit, inatçı ve isyankar tavırlar ilişkilerde iletişim krizleri yaratabilir. Ay akşam 19.27'de Oğlak burcuna geçecek. Akşam saatlerinden itibaren duygularımız biraz geri çekilirken toplumsal görevler, iş, kariyer ve sorumluluklarımızın önemi artabilir.